Allah'ım var ya. Tamam mıyız? <gülüyor> ses alabiliriz. Konu da önemli. Ney? Önemsiz bir Tamam mıyız? Sen de Tamam abi. Tamam. Ben. Evet. Tekrar selamün aleyküm. <gülüyor> <Aleyhisselam>. <gülüyor> Az önce hiçbir şey olmamış gibi davranım. Evet. Ee, şimdi şöyle bir sohbete başlamadan önce ne yapıyoruz genelde? Buraya gelen kardeşler, sık gelenler biliyor. Bilmeyen kardeşlerim için makineyi açıyoruz. Önce, şimdi malzemeyi sokacağız. Torna makinesini önce bir atmak lazım? İç makineyi çalıştırmak lazım ki içeriye giren malzeme güzelce işlensin. Şimdi buraya birazdan manalar gelmeye başlayacak. Ama tefekkür makinesi açılmamışsa eğer üzerinde düşünemiyorsa ne yazık ki bu manaları da işleyemeyeceğiz. İşleyemediğimiz manadan verim alabilir miyiz? Alamayız. Kalbe yerleşmez. O yüzden ben telefonumu normalde şurada canı yine koyuyorum ama saat 9. Yarım saat inşallah. Yarım saat içinde ne kadar işleyebilirsek o kadar bize kar. Şimdi Aslı Mehmet abinin dediği gibi, buraya çıktığımızda, burada konuştuğumuz hiçbir konuyu biz gereksiz konuşmadık. Ve 30 dakikanın sonunda da diyeceksin ki, evet yine benim en çok ihtiyacım olan noktayı konuştuk. Buradan çıkarsın, işlemişsindir, alemini alırsın, o biraz senin gayretin. Ama burada gereksiz, ya yani sırf zaman dolduralım diye konuşmuyoruz, konuşmadık bu zamana kadar. Bugün de öyle olduğunu söylüyorum, bakalım 30 dakika sonra bana katılacak mısınız? Hatırlatın, sohbeti bizlerken soracağım, tamam mı? Harbi ya ne anladık yani gerekli miymiş bakalım yorumlar ne olacak evet şimdi beyler şöyle içeriye bir tane adam girdi nasıl bir adam olsun hayalleri tefekkür çalıştıralım şöyle düşünelim şöyle jilet gibi olsun yakışıklı olsun boylu poslu olsun bir baktım böyle takıyorum mesela jilet gibi bir adam geldi şöyle oturdu şuraya Neyse, ulan dedik takım elbiseye adam koltuğa mı otursa? böyle, abi de çok yakışıklı. Kolunda işte, ben marka çok bilmiyorum ama güzel saatler, elinde telefon var, yüzükler falan. Böyle canti bir abimiz ama dolandırıcıya da benzemiyor yani. Güvenilir bir abi gibi duruyor. Selamünaleyküm dedi, oturdum. Aleykümselam. Sohbet bitti, gözler abi Abi sen ne iş yaparsın, ne yaparsın? Dedi ben ticaretle uğraşırım, alırım, satarım, iş imkanı sunarım, yatırımcıyım, girişimciyim. Eğer aranızda da girişimde bulunmak isteyen olursa ön ayak olun. Allah Allah. Tip de şöyle iyi duruyor da bu tipler dolandırıcı olabilir. Hemen güvenelim mi? Hemen güvenmeyelim abi. Dolandırabilir yani bize. Necesini anlat. Şurada dükkanım var. Nerede olsun? İşte gazilerde. Orada bir yerde bir dükkanım var. Bir yerim var. iş yerim var. Canti abi. Eee. Antep'in şu arsası benim. Mesela Sanko'nun arsası benim. Allah Allah. Başka. Burca giderken şu sağda gördüğünüz şöyle hayvanat bahçesinin geçince geniş bir yer var. Benim. Şura benim. Adam kapıda gösteriyor. Abi. Abi. Allah Allah tam dikkat etme oğlum. Efendim efendim. Efendim. Ali üsalem gel. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Selam. Selam. Selam. Selam. Ali üsalem. Selam. Girdik <gülüyor> abinin dükkana. Neredeyiz? Gel abi. Buyur abi. Gel. Bir de böyle takım elbiseli bir abi giriyormuş. <gülüyor> ne şaşırırdı değil mi? Girdi içeriye. Takım elbiseli, janti abimiz, kolunda saati, elinde yüzüğü, elinde son iPhone 13, daha biz diyorum orada var. Diyor ki, şurada dükkanım. Gidiyoruz, harbiden dükkan güzel bir dükkan, insanlar bizi ağırlıyor, güzel bir ilgi alaka. Ama emanet etsek mi, para yetmesek mi? Allah Allah. Ben diyor, yatırımcıyım, girişim giyim, arsalarım var. Göster tapıyı. Gösteriyorum, bir bakıyor, üzerinde adı var, işte tapu, arsa, senet, her şey var adamda. O an, ee, ne yapıyorsun? Alır satarım, eyvallah, 100 lira ver, yüzünü 150 yapayım diyor. Yani şöyle 150, yüzü veriyorsun, 150 kazandırıyor. Yani 250 olarak sana geliyor Yüzde 150 kağıdı. İnsan bir hemen teslim olmak istemez değil mi? Ne yaparsın? O an. Beyler kim bu? Bakın beyler, yüzde yüz veriyor adam. Önce hemen verelim mi parayı? Hemen güvenmeyelim ya. Şöyle bir 100 lira ateşleyelim. Ne olur kaybedecek bir şey var mı? Yüz liradan ne olacak? Ateşliyoruz. 250 olarak geliyor. Lan, şunu bin yapsak acaba diyorsun. Ya bin, yapsak mı yapmasam, tık! O sırada kim gelsin içeriye? Bekir abi içeri giriyor. Beyler, ''Aa Ahmet daha sen mi buradasın? Mehmet abiyle sen de mi tanıştın? Abin adında Mehmet oldu. Mehmet abiyle sen de mi tanıştın? Evet. Abi, tam adamını bulmuşsun ya. Mehmet abi Can'dır diyor. Bekir abi. Abi sen tanıyor musun? Hah, var mı? Var. çok güvenilir adamdır. Eyvallah. Abi yapalım mı ticaret yapın? Sadece Bekir abi gitsen benim fikrim değişmeye başlar. Can, tam o sırada diyorsun ki, diyor gel oğlum, Böyle bir ticaret var. İçeri biliyorum. Osmanlı orada. Osman diyor ki, abi valla %150 veriyor, %150 kar veriyor. Tamam mı tamam, bir bin ateşiyoruz tam Bekir abi falan var da biz de parayı kolay kazanmadık. Değil mi Uğur abi? Evet. Bir bin ateşleyelim bakalım ne olacak? Tıp aradan 5 gün geçiyor, 1000. Kaç para 2500. olarak geliyor? E, 2500 2500 olarak gördü, kaç kar ettik? <gülüyor> abi 2500 lira kar. Nasıl para? Neler? <gülüyor> iyi para. <gülüyor> Hayal veriyor güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> abi iyi para ya. Şimdi aramızda hemen karı kaynamaya taşlar oluyor. Ya abi bir 10 bin ateş ya. Abi dur gözünü seveyim parayı sokaktan buluyorsun. Tıp içeri giriyorsun can. Yunus doğdu Rus da girmiş. Abi bütün dostların, arkadaşların taker teker tezgah içinde giriyor yani. Bakıyorsun ki ona ateşliyorsun 25 bin olarak geri ödüyor adam sana. Yüzü ateşliyorsun 250 bin olarak geri ödüyor sana. 1 milyon ateşliyorsun artık diyorsun ki tamam 1 milyonu bulduk iki buçuk milyon olarak geri Ve arkasında binlerce arazi, topu, destekleyici, yüzlerce dost. Sen de izliyorsun. Sen ateşleme ha. Hadi. Sen de izliyorsun. Şunu yatıranlar götürüyor. Ne yaparsın? <gülüyor> Yatırırsın <abi>. lan. <gülüyor> Dağız değil mi? Giren ticareti. Abi götürüyorlar çünkü. Arkada ama dikkat edin. Dolandırıcı olup olmadığını ölçüyoruz. <gülüyor> Önce yüz <gülüyor> ateşliyoruz. Abi adam, yerli yani antetin yarısı kendisinin yeri var. Başka arkada dostlarımız var. Evet vallahi bu ticaret doğrudur diyen adamlar var. Şöyle ufak bir ateşliyorsun, geri karşılığı var. Allah aşkına yavaş yavaş nereye doğru gidermiş? Ha? Cenneme mi gidiyor? niye gidiyor? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde sohbete geldiysek, para kazanırsak, kişi abi cennete kalacak değil mi? Bak böyle bir oturmayın. Çok güzel bir noktaya gideceğiz. Ne yaparsınız? <gülüyor> Elindekini alırsın değil mi? Elindekini vermeye başlarsın değil mi? Evi satar veririm. No? Evi satar verirsin. Verir misiniz? <gülüyor> Abi böyle bir şey... He? Ben kurucumu vermem. Kurucunu vermesin. Ben öyle adam tanımıyorum. Ben varım var. Tanıştır senle. Oooo. Valla Dolandırıcı olmasın. Bana arkada güvence versin. Göstersin. Hele ki bu işi Kazandığını söyleyen dellallar olsun, ben güvenemem. Açık söyleyeyim, bakın bu kadar olmasın. Bir insan dolandırıcı olsun, insan yeri geliyor ona bile güvenmek ister. Profesörler İnsan dolandırıcı olsa güvenmek ister, çünkü abi bir koyuyorsun, ya. akşamına ya. 150 oluyor, 100 oyuysun 100. Ya. Hiç olmazsa burada herkes cüzli bir miktar para riske eder. Eder, kesin. Kesin. Ya bunu tavsiye ederim. Şimdi arkada güvenceyi alsan Deme mi? O ister iş Bakın insanın bu işe girişmesindeki en temel sebep önce oradan başlayalım. Bir şeylere ihtiyacın var. Yani hayatta belli başlı giderlerin var ve bunun karşılığında bir talep. Mesela maddi olarak bir sıkıntıya giriyorsun. Zaten bizi bu riski almaya iten de herhalde bu sıkıntılar olur. Değil mi? Veya gözümüzü diktiğimiz bir şeyler olur ki bu riski almaya değmeyle deriz. İhtiyaçlarımız var. Benim bunu kazanmaya ihtiyacım var bak. ilk kelime. İhtiyaç seni böyle bir olaya gider hayali bile güzel. Hatta inanamıyorsun kim yüzü üzerinde falan. Öyle olduğunu görsen hayali bile güzel. Başka? Karşı tarafa duyduğun güven. Hatta güvensiz bile olsun insan bir risk alıyor. ihtiyaçtan geliyor. E bir de karşı tarafı ölçtün. Gerçekten adam güvenilirmez. Evet. Mesela Efendimiz Aleyhisselam gibi biri gelse, dese ki verin böyle yapacağız dese, Ebu Bekir radıyallahu anh gelse, gelin böyle yapacağız dese ben veririm. Sen vermez misin? Ben veririm. Doğandırıcıya Doğandırıcıya bile para verdik. Ona kesin verir. Bak ikinci nokta karşı taraf ve ispat isterim. Yani sen kimsin? Güvenilir misin? Demek ki ihtiyacımın karşılığını verebilecek kişiye güven, bendeki bu işe gayreti de arttırıyor güvenmiyorsan ufak bir denerim dedik. Hatta devamını da getirmem dedik. Güvenmiyorum. Ama güvensem Ebu Bekir olsa hadi ben girerim. Demek ki ihtiyacımı karşılayabilecek potansiyelde birinin ispatını alıyorum. Doğru mudur? Doğru. Şimdi beyler size birkaç satır okuyacağım. Burayla bağdaştıracağım. Ey insanlar efendim fani kısa faidesiz ömrünüzü baki, uzun, faideli, meyvedar yapmak ister misiniz? Bir ticaret. Fani, kısa, faidesiz ömrünüzü baki yapmak ister misiniz? Yani biraz daha açalım. Sevdiklerinizle ayrılmamanın bir yolu varsa onu bulmak ister misiniz? Kazandığınız gücün, paranın ve servetin, aldığın arabaların ve evlerin Evlendiğin hanımın ve olmasını çok istediğin belki de olmuş olan yavrunun elinden kayıp gitmesine, kayıp gitmemesine bir çözüm var. Bunu bulmak ister misin? Hatta şöyle düşünelim. Bunun bir olmama ihtimali, yani ölmeme ihtimali, insanın sevdiğini kabre yerleştirmeme ihtimali var mı? Evet. Nasıl düşün, sıkıntı yok. Çok mu sıkıntı olur? Evet. Sıkıntı mı yani rahat rahatsız beni rahatsız etmez. Dursun belki istifade eder. Koştuğum. Ne konuşuyordun? Evet. Evet. Tefekkürler açık mı? Usta fayda azdır İster miyim? Burayı samimi soruyorum. Düşünmenizi istiyorum. Yani geldim sohbete, dinledim ve gittim. Yok. İster miydim? Sahi, ne isterdim? Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu asır öyle bir asır ki, insanın çözüm araması yasak değil. Bak, ölüme çare bulmak, bunu yasağı böyle bırak, bırak. Aramamak çok zevk. İnsanın çözüm aramaması Aramayacaksın. Sevdiklerinle ebediyetin çaresini bulmayacaksın. Hanımının, malının, mülkünün, gençliğinin ve güzelliğinin, ebediyetin yolunu aramak yasak. Demiyor. Ne diyor biliyor musun? Anlaşıldı. Arama. Sana çok lezzetli bir şey var. Aramamayı lezzetli hale kılmış bir asırdan bahsediyoruz. Ama ben vicdanen soruyorum, aklen soruyorum, insanen soruyorum. Var mı sevdiğini toprağa gömerken? Oh be öyle değil. Var mı evlenirken zaten bırakıp gidecek. Var mı şunları kazanırken gitsin servetin yansın. Neden çalışıyorsun? Niye kazandın? Cebine koydun 200 lirayı eve bir geliyorsun yok. Ne yapıyorsun? Benim bir tanış var. Bir iniyor abi. Araba yanmış full. Sinorda dan. Araba full yanmış. Abi dedi, ne hissettim? Dedi dünya hoşuma bir iniyorsun Mehmet abi. Araba full yanmış. Ne hissedersin? Bakın bir şey soruyorum. Fani, faydasız, kısa ömrü. Eğer ebediyete, bekaya çevirmenin yolu varsa bunu almak ister misin? Bu ticaret. Bu ticareti yapmak ister misin? Evlenirken, severken, aşık olurken. Abi istemiyor musunuz? babanızı görmek, hiç ayrılmamak üzere. İstemiyor musunuz, hanımla hiç ayrılık var, ona terk sıkıntı olabilir orada, hanımla ayrılmamak için. Herkes istemeyebilir, ona saygı duyuyor ama mesela gerçekten çoluğunu çocuğunu hanımını, istiyor musun ya bir ayrılık terk etmek? Hiç düşünmedin mi buraları? Ay ben gördüğüm tabloyu söyleyin. İnsan o kadar inandırılmış ki, dünya o kadar cazip, Sonsuza çağrı olacağına inanmıyor bile. Ahiret var. Var da alemin ne durumda? Buraya çözüm arayalım mı? Aa beyler. Anladığım kadarıyla kimse yüzde yüzde elli kar vereceğine inanmıyor. Aa bakın buralarda problem var. Ben ikinciye geçecektim orada problem var zannediyorum ama sanırım daha burada var. Beyler. Beka var. Sonsuz var. İnsanın içinde de bunu arzulamak var. Ne? Malım, mülküm, çocuğum, gençliğim, güzelliğim gitmesin. Nereden biliyorsun? Bir nebce zarar gelse, bir musibet olasa, bir hastalık ve bir ölüm gelse ne hissediyorsunuz? Abi bir düşünün Allah aşkına. Şu an yaşadığın hayatı düşün. İçinde bulunduğun hayatı ve önüne koyduğun hedefleri hangisinde yok olup gitsin mümkü var. Hangisinde bırakıp gitsin noktası oraya koydun mu onu? Hani ne ne bu işte Apple ney bu Made in Turkey Made in fani her şey bakayım şöyle bakayım bir düşüneyim ya abi benim şu an karıştırma şimdi sen bu sohbet diyorsun bak Allah ahiret abi bizim hedefleri bilmiyorsun kazanacağım parayı bilmiyorsun abi bilmiyorsun bak o görmüyor göstermiyor Allah aşkına fani Kısa, geçici, kesin elinden kaybolup gidecek. Var mı itiraz? Düşünmek yok, biliyor musunuz? Üzerine düşünmek bile yasak. Kesin elinden kayacak. Bir daha. Kesin. Ben üniversitede belli bir makama gelip, Profesör, Buğçen olsam, bir doktora falan yapsam da mı? Evet. Aylık maaşı 3.500'den 7500'e çıkarsam, 7500'den 15500'e çıkarsan kesin mi? Kesin. Abi bakın bir çözüm yok. Bir çıkış yok. Bunun Bundan kaçmanın bir yolu yok. Fani kısa. Bundan kurtulmanın çözümünü ister misiniz? Kim istemez ki abi? Ha şöyle bir gelin ya biraz açılın. Tefekkürü çalıştırın. <Gülüyor> Madem istemek insaniyetin iktizasıdır. Çünkü arkasından şimdi birkaç şey söyleyecek. İnsaniyeti bozulmamış herkes bunu ister. Ama dikkat edin üzerinde düşünmüyoruz, düşündürülmüyoruz. Çünkü bize susmayı verilmiş. Sonsuza çözüm aramayı bırakırsan, şehvani lezzetlerden bir nebze tadabilirsin. Buna çözüm aramayı bırakırsan, rahatça kurları borsayı takip edebilirsin. Bütün kazanç, hissimiz nereye kaymış farkında mısınız? Anlıyorum. Hep oraya. Kısa, faydasız ve elinden kayıp gitmeye dikkat edin. Mahkum mu? Bak mahkum. İşte buna çözüm bulmak ister misiniz? Lütfen odaklanın. Abi nasıl bir hal millet ya? Oğlum insana ne yapıyorlar ya? böyle bize dışarıda ne yapıyorlar Allah aşkına? Ha çok mu zor? Ben çocuğumdan ayrılmak istemiyorum demek. Çok mu zor ya? Ben kazandığım parayı bir günde gömmek istemiyorum. Bir günde bir gömüyorsun, arkandan millet bölüşüyor, bölüşemiyor. Ya çok mu zor ya? Ben bu yakışıklılığı değil yani sizdeki güzelliği, yakışıklılığı kaybetmek istemiyorum demek. Değil mi? İnsan var mı gençliğimi, güzelliğimi, gücümü kaybedeyim? Var mı yatalak olayım? Ağabey. Deden 97 yaşında hala istiyor. Hala istiyor. <gülüyor> Neden ama bak Vallahi yanlış değil. sen 97 ben 100 hediye gelsem İsteyeceğim İnsaniyetin gereği bu Ama dikkat edin yönünü değiştirmiş Dünyadan aradığını bulacağını Zanına gelmiş O yüzden şu an çözüme yanaşmıyoruz İlk noktayı hatırlayın ilk başta ihtiyaç Abi böyle bir ticaret var mı Vallahi ben evleneceğim benim para ihtiyacım var ver Abi çocuklar var ver Abi %150 kar mı veriyorsun? Abi benim ihtiyacım var. Beni Allah aşkına al yana. Ya tam güvenmiyorum sana aşamasının öncesi ihtiyaçtır. İnsan önce ihtiyacını hisseder sonra ticarete atılır. Sonra bir işe gel. Niye işe çalışıyorsun? O işe niye girdin? Niye o az adamların ağız kokusunu çekiyorsun? Niye gereksiz adamlara laf anlatacağım diye konuşuyorsun? Çünkü sana bir getirisi var. O zahmete katlanıyorsun. Çünkü o getirinin altında bir ihtiyaç atıyor. Allah aşkına sevdiğini kaybetmemek ihtiyacı kimde yok? Güzelliğini, gücünü kaybetmeme ihtiyacı kimde yok? Çocuğundan ayrılmama ihtiyacı kimde yok? Bugün 3 yaşındaki çocuğunu toprağa veren hangi baba üzülmeyecek? Abi bu bir ihtiyaç. Ama dikkat edin hissedemiyoruz ya. Hissettirilmiyor. En büyük ihtiyaç ne? Abi yememiz lazım. En büyük ihtiyaç şey şunu almamız lazım. Abi, Abi ihtiyacı değişmiş. Vallahi en büyük ihtiyacımızı hissedemiyoruz. Anlıyor musunuz Allah'a talep niye az Anlıyor musun niyaz? az? Bir, ihtiyacımı hissedemiyorum. İki, hadi hissettik. Musab bin Ümeyr gibiyiz, girdik içeriye. Dedi ki, benim gönlümde öyle bir yangın var ki, benim orayı dolduracak elimde hiçbir şey yok. Öyle değil mi Musab'ın hayatı? Genç, yakışıklı, soylu, zengin Musab. Mekke'de belki de maddi durumu çok kötü olan Habbab bin Ered dostluk yapıyor. Habbab bin Ered de bunu söylüyor değil mi? Öyle bir boşluk var ki hiçbir şeyde dolmuyor. Benim senin boşluğunda oluracak bir merhemim var diyor. Bak, bir, ihtiyacını hissetmiş. Ne? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Yani senin istediğin sonsuzluğu verebilecek ben bir yol biliyorum. Nedir o? Sahabe farkı gördün mü? Duruşa bak, bak. Nedir o? Algı, ihtiyaç tüm duygularıyla onu arzuluyor. Burada hiç tembal adam yok. Bakın aileniz, çevreniz sizi tembel olarak yargılıyorsa yanılıyorlar. Şerit noktası bulunmamış adamlar var. Kimininki parayla olur, kimininki güçlü olur, kimininki evlenirken olur. Olur. Ama şerit noktası bulunmamış O noktayı bulun hepiniz gayretli adamsınız. Herkes, her insanın gayret fıtatında var. Abi ben sonsuzu istiyorum diye bir ihtiyacı hissettiğimde Allah senin gayret noktan olacak. Şu an hissetmiyorum. Çünkü ihtiyaç hissettiğim şeyler, aylık kira mı tamam mı? Bugün kirasını ölen, ödeyen ama ölen binlerle doğru bu Antep toprakları. İhtiyacım hissedemiyorum. Bir, iki ihtiyacı hissettikten sonra talep gelir. Bana ver, ver, ver. Susuzluğun nispetinde suya olan iştah artar. Doğru mudur? Bir sahabi nasıl Allah'a arzulamış çünkü ihtiyacımı hissetmiş. Şimdi bu ticareti yapacağız. Ben sana fani vereceğim, sen bana baki vereceksin. Var mı değil? Şimdi karşıyı sorguluyoruz beyler. Bak, madem istemek insaniyetin iktizasıdır, Fa sonsuzu. Baki yap, baki hakikinin yoluna sarfediniz. Çünkü bakiye mütevehci olan şey bakinin cilvesine mazhar olur. Sonsuza yönelmiş. Sonsuz olur. Sonsuz kermana girersen sonsuzu yakalarsın. Sonsuz bir zatı arkana almışsan bu işi yaparsın. Güvenilir bir tüccar bulmuşsan paran zayi olmaz. Şimdi bakacağız. Ya Rabbi, iyi odaklan. Ben bunu istiyorum. İstemiyorsan burada kaldın zaten. Bekle 5 dakika sonra gidecek. İstiyorum. Ben buna çözüm arıyorum. Sen bana bunu verebilir misin? Bu tüccar sen misin? Bu parayı koysan ...kısa ömrümü baki yapmanın... ...potansiyeli var mı? Tapu göster. Evet var. Delil. Sen... ...8 milyar insan... ...binlerce hayvan, bitkiler alemin... ...bu ağız. Nereden biliyorsun? Şimdi bak ayet... ...şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine... ...yeryüzünü ölümünün <gülüyor> ardından... ...nasıl diriliyor. Deli istiyorsun ya... ...Allah ne diyor... İnanın ya var öyle bir şey. Öyle mi diyor? Ne diyor? Şimdi bak, nereye bakayım? Allah rahmet eserlerine. Nasıl yani? Bak, yeryüzünün ölümünün ardından nasıl diri Delil veriyor şimdi aklına delil yatıracak. Kışın arkasında o kuru ağacın yeşerdiğini gördün mü hiç gözlerin? Delil isteyenler için, daha doğrusu ihtiyacını isteyenler için delil alıyoruz. Şimdi tüccarın güvenilirliğini soruyor. Gördün mü o ağacı? Gördüm. Toprak kazanının, Hı. hayatsız toprak kazanının Hı. dirildiğini gördün mü? Cansız topum gördün mü dirildiğini? Gördüm. Peki soralım bakalım, sen nasıl bu hale ve bu kalıba geldin? Nasıl böyle bir araya getirip gelip toplandın? Nasıl canlı kanlı karşımıza duruyorsun? Nasıl? İki damlasun. İki damlasunun cansız suyun bir araya gelip cansızlıktan canlanması. Diyor değil mi? Bu araştırmalar bize her insan vücudu 6 ayda bir komple yenilenir. Beyin 3 senede bir yenilenir. Ortalama 6 ayda bir yenilenir. Yani senede 2 defa yenilenir. Kaç yaşındasın Mahmut? 19 yaşındayım. 19'a gireceğim. Mahmut 30 38 defa yenilenmiş. Reis kaç? 22. 22. Mi? 44 defa yenilenmiş. 32 yıldır duruyor Biraz Biraz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 44 defa yenilenmiş. 32 yaşında olsa kaç defa? <gülüyor> Tepeden tırnağa bir araya getirilip toplanmış, dağıtılmış ve toplanmış bir mahlik. Şimdi bakın Allah'ın rahmetesine. Gözünüzün önünde nasıl bir araya getirip topluyor? Ölmüş kemikleri kimdir içecek? Kim onları bir araya getirip toplanmış o Bahar kim hayatlandıracak? Kim hayatlandırıyor? Ha, tohum gibi toprağın altına girdikten sonra senin, o deliltecek. Gücü var mı? Bu tüccar bu işi yapabiliyor mu? Tabii, tabii. Ve arkasına, bak gözünün önünde takmış. Ya harbi ya, bu vücut nasıl bir araya geldi? Nasıl toplandı? Atom, hücre, tabiat. Allah Allah! Gözümüzün önünde bir diriliş. Şimdi insanın kafasına takılıyor değil mi? Ölünce dağılacağız da toplayacağım. Sence Bir defa yapmış. Kaç yaşındasın? 18. 18. 36 defa yapmış. Bugün olsa 37'yi yapabilir mi acaba? Değil mi? Peki sana yaptığı gibi bütün bu odadaki abilerine kardeşlerine yapmış mı? Allah Allah! Bütün insanlar. Bu zamana kadar 105 milyar insan geldiği söyledi. Bir araya getirip toplamış, an ben an 6 ayda bir top konveyi yenilemiş mi? Hayvanlar. Bir sinek nüfusu insanlıktan fazla bir sene. Toplamış mı? Bu kadar canlılığı bir araya getirip toplamış Beni bir kere daha diriltebilir misin dedin mi? Denmez hocam. Elimde tapu var mı? Kainat kadar. Başka? Yapacağım diyor mu? Kur'an'da diyor ki evet. Size o günü getirmek Allah'a haktır. Evet. Dellallar gönderiyor mu? Mesela girmiştik Bekir abi'yi görmüştük. Tüccarın dükkanında. Resulullah Aleyhisselam geliyor diyor ki Vallahi öyle bir adım var. Ben bu ticarete girdim. Az önce Ebu Bekir Radiyallahu'na ticaret yaptınız. Ebu Bekir anh diyor ki Vallahi haktır ahiret ben girdim bu işe. Allah gösteriyor. Yapacağını söylüyor. Dellallar gönderip bir de aleme duyuruyor. Daha ne az? Ha hayatsız suyu içiyorsun vücutta can oluyor. Çekiyorsun hayatsız havayı hayat oluyor. Diriliş an be an. Ne yapsın? Ama bir dakika bir soru var değil mi? Sen istiyor musun? ihtiyacın var mı? Allah bana ne verecek? Ne arıyorsan onu verecek. Madem her insan gayet şiddetli bir surette. Son satırlar. O da kalanını bitireceğim. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister. Bekaya aşıktır. Çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Ve madem, özür diliyorum şuradan alacağım, bekaya aşıktır. Ve madem bu fani ömrü baki ömre değiştirmenin bir çaresi var. Ve... Manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Madem bir çözüm var. Ama bakın bu cümle bizi özetleyecek. Elbette insaniyeti sükûnt etmemiş. İnsanlığını bırakmamış. Aklı yerinde, ruh yerinde, vicdanı ölmemiş. Çözüm arayan, aklını çalıştıran herkes. O çareyi arayacak. Ve o imkanı bir fiil çevirmeye çalışacak. Ve tevhî ki hareket edecek. Ona göre hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleriniz. Yanışıyor mu nefsiniz Allah'ın? Demek ki ne istediğini daha bilmiyor. Allah için çalışınız. Demek ki Allah'a tanımıyor. Neler yapacağını bilmiyor. Bu ticarete girmiyor değil mi? Demek ki ticaret bilmiyor. Ne kaybedeceğini bilmiyor. Ne kaybedeceğini bilmiyor. Güvenmiyor. Çünkü tanımıyor. Ne kaybedeceğini göremiyor. Değil mi? Zor. Çok zor. Ne kazanacağını da görüyor. Ne kazanacağını görüyor. Bakın eğer Allah için bir şeyler yapamıyorsak bir yerlerde problem vardır. İş sadece namazla bitmiyor. Zekatla, haçla bitmiyor. Bu işin temeli Allah'ı tanımaktır. Namazdan daha önemli şeyler var İstanbul'da. O da Allah'ı tanımak. Allah'a iman etmek. Allah'a güvenmek. Ya sen bir iş yapacak tek zahsın. Ben görüyorum. Vaadine itimat ediyorum. Yapacağını gösteriyorsun. iman ediyorum. Ben senin arkandan yürüyorum. Ben bu ticarete gireyim. <gülüyor> Girmezden başka caride yok da. Ama ben eminim kazanacağım. Resulullah da işin içinde. Etmez mi? Allah razı olsun fadih